Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün nasıl bu büyük youtuberlar veya işte şeyler 100 bin 200 bin aboneli ya da milyon aboneli olan youtuberlar hesaplarını çaldırabiliyorlar. Bunun hakkında konuşacağım. Bu 4-5 ay belki de 1 yıl öncesinin konusu ama hani ben hani bunu anlatacağım. Bunu anlatacağım. Gerçekten çaldırmanın 2-3 yolu var. Ya şifreni bir tane videoda göstereceksin. O akılsızlık olur. Ben de gösterdim. Benim hesabım çalındı. Büyük kütüphürler bunu <gülüyor> Büyük kütüphürler bunu göstermez zaten. Bu salaklık olur onlar için. Benim de yaptığım en büyük salaklık bu olmuştu. O yüzden dolayı hesabım çalındı zaten şey ee, arkadaşlar öncelikle mesela ya şifreli göstereceksin videonda ya işte e, spam mailleri alacaksın sürekli hani bunun hakkında bilgi yoksa direkt bastığın hesabını bile alıyorlar cihazına virüs yollayıp bütün bilgilerini çalabiliyorlar. Yani e, baktığımız zaman e, gerçekten bu fark edilebilir bir şey. Aslında. Ve e, ya hesap çaldıklarında isminizi lekeleyecek videolar yayınlıyorlar. Hani artı 18 de olabiliyor. İşte sizin kanalının içeriğiyle alakalı olmayan şeyler de olabiliyor. Hani gerçekten muhabbet çok başka yerlere bile kayabiliyor. Yani böyle çoğunlukla bir sürü böyle YouTube kanalı çalınabiliyor yani ya spam maillerinden. Mesela arkadaşlar spam maili dediğimiz şey de aslında Ee, yalancı bir mail <gülüyor> yalancı bir mail dediğimiz muhabbet de şu şimdi mesela sallıyorum ee, en çok sen ne içeriği çekiyorsun? oyun içeriği çekiyorsun oyun içeriği çektiğin için nereden gelebilir sana? ya Ubisoft'tan ya işte başka bir yerden hani gelebilir ya da ne bileyim bilgisayarlar hakkında video bilgi çekiyorsan bilgisayarlar hakkında sana mail atabilirler hani ister misin reklamını reklamımızı yap para kazan tarzı reklamlar gelebilir ama bunları gerçek şirketler yapmıyor olabilir kandırmak için fiş e, yapmak için yani fiş dediğim şey oltalama fiş mail atıyorlar o şekilde oltalama mail atıyorlar oltalama mail ile hesabı hesap bile çalınabiliyorken YouTube bizim ülkemizde bu, bu çok yaşanmadığı için sıkıntı olmuyor. Ama dünya genelinde çok yaşandığı için bunları önüne kalmak lazım işte. Hani hesap benimki daha başka bir şey. Ama bunların hani bu büyüktü bunları falan hani 100 bin 200 milyon 200 bin 1 milyon 10 milyon. Bunların yaşadığı daha sıkıntılı aslında. Hani Ya öyle ya öyle. Bir şekilde gidecek bu iş. Ama mükemmel Bir şekilde çaldırtmak istemiyorsanız Mecbur e, iki adımını Doğrulamaya edeceksiniz. Hani daha kolay çalınmasını Çalınmasını istemiyorsanız. Ama O da yetmezse Hani Oti gibi Doğrulama mailleri doğrulama uygulamaları kullanacaksınız. Hani direkt çalınmasını engeller en azından. Bazen çünkü multifactor authentication bypass edilebiliyor. Ben e, çoğu zaman kendi mailimi alırken bunu görüyorum. Şifremi giriyorum, alıyorum. Hiç multifactor authentication filan hani bok bir şey yaramıyor yani. Yalandan Mutfaktörü eten Authentication var. Eğer şifremi Vermemiş olsam bile birisi Ekleyip şifremi Görüyorsa Direk hesabıma ulaşıp Hesabındaki youtube kanalımı Çalabilir ya da işte videolarımı kaldırabilir Ortadan ikiye bölebilir Kanalı Kitlemi silebilir Abonelerimi başka bir yere çekebilir Hani Bunların hepsi olabilecek şeyler ki ortalama mailleri filan çoğunlukla yaşanabilecek şeylerdir aslında. Bir iki dakika kes. Heh. Arkadaşlar geri döndüm. E şimdi baktığımız zaman bu insanlar durum bir iki dakika daha. Yani arkadaşlar şimdi geri dönüyorum e, bu işin içinde ya bakıyorum geri dönüp bakıyorsun bir sürü kişi bunu yaşıyor bir böyle olan kanallarda var 100 bin abone olan kanallarda var 10 milyon abone olan kanallarda var çoğunlukta çalınabiliyor Eğer bunlar hakkında bilgileri yoksa bu insanların direkt çaldırabiliyorlar mail üzerinden Çünkü arkadaşlar dediğim gibi ortalama maili dediğimiz şey çok sıkıntılı bir şey Hani çakma çıkma mailler üzerinden gerçekten atabiliyorlar bu mailleri. Ubisoft'un kendisi atmış gibi görünüyor ama gidip bilgisayar üzerinden baktığımız zaman mail bilgisayar maili üzerinden baktığımız zaman farklı farklı mailler üzerinden atılmış mailler. Onlar aslında. Değil yani gerçek Ubisoft değil ya da gerçek Mojang değil ya da işte Gerçek vırsız bir şirket değil. Hani bunlar hep belli olan şeyler aslında. Neyse bu kadardı. Görüşürüz ve bay bay.